Şimdi YÖK kurulduğu zaman İhsan Doğramacı bunu kurdu. Kurar kurmaz kendi eserine ihanet etti. Vahvedi. Arkasından Mehmet Sağlam'a atadı. Daha Yani bu Mehmet Sağlam'a Yani YÖK doğru ama yönetimde bazı hatalar evet. var. Mekanizmin Ondan sonra düzeltmesi sonra hemen lazım. hemen YÜRÜS geldi. Tamam. Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi bilim yöneticisiydi var. Hocam. Efendim. Bir şey soracağım. Şimdi hep isimlerden bahsediyorsunuz ya. Orada evet. bana şey geliyor. Yani bir kurumun yök kültürü olması gerekmiyor mu? Yökün karar Ama verdiği bir şeyler. Kişiler olmaz. değiştiğinde neden her şey değişiyor? Türkiye'nin kaderi bir. İki bu kurum daha yeni kuruldu. 83'te kuruldu. Ve bu kurumun bir şahsiyet ve bir felsefe kazanmasına hiçbir zaman izin verilmedi. Bu izni vermeyen de başına gelen adamlar. Ve tabi bunun arkasındaki devletti. Bakın ben size çarpıcı bir örnek vereyim. 1983 yılında Kandilleri, Milli Rasathanemizde hatırlayın. Kandilleri Rasathanesine bir de duyduk ki Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanacakmış. Ya Boğaziçi Üniversitesi'nin hiçbir bölümüyle Kandillinin ortak bir yanı yok. Ben o zaman asistanım daire gelmişim diye. Kemal Kafalı'ya gittim. Rektörümüze rahmet Dedim hocam ya bu dedim olacak iş değil. Ya bir kere dedim bu milli rastlathane bağımsız lazım. Ha çok üniversiteye mi bağlamak istiyorlar? Ya bize bağlasınlar. Bizimle örtüşen bir sürü şey var falan. Kemal Bey bunu yapamadı. Onun üzerine ben Tahsin Şahin kayayı aradım. O zaman biliyorsunuz 5'te bir. Yani Türkiye'yi yöneten adamlar bu. 12 Eylül'den hemen sonra. Ee, Şahin Kaya dedim, benim 13 yaşımdan beri tanıdığım hem dostum hem komutanım falan. Onu aradım. Emir Subay'ı acar almaya dedim ki komutanım dedim böyle böyle bir konu konuşmak istiyorum. Acaba dedim Sayın Komutanımız bana bir randevu verir mi? Dur dedi ben söyleyeyim hemen seni arayayım. Hakikaten 20 dakika sonra aradı beni. Celal dedi Şahin Kaya General dedi Celal gelsin ama bu konuyu konuşmayalım dedi. ayda hmm. Dedim ya şimdi komutanım dedim ben komutanımıza emrederse tabii gelirim. Ama dedim bunu rahatsız etmek istemem ben bu konuyu konuşmak istiyordum dedim. O iş kaldı. 20 sene sonra Şahin Kaya böyle bir toplantıda bir araya geldiğimizde dedim ya komutanım 20 senedir içimi kemiren bir soru var dedim. Niye benimle bu konuyu konuşmak istemediniz? Onu deyince bak de, biz dedi bir müdahale yapmışız. Biz bu işlerden anlamayız asker adamız. Fakat dedi bir koordinasyon kurumuna ihtiyaç oldu. Açıktı göke. Yükü kurduktu. Şimdi Başta kimi getirecek? Biz dedi sizinkilere sorduk. Yani öğretim üyelerine evet, evet. sorduk dedi. Öğretim yerleri şu cevabı vermişler. Aman efendim İhsan doğramacıdan iyisi olmaz. Çünkü zengindir hırsızlık yapmaz. Bütün dünyada ilişkileri çok iyi. Hacettepe'yi kurmuştur tecrübelidir. Tamam. Bilkent'i askerlerde. de kurdu galiba, değil mi hocam? Sanki. Bilkent'i de kurmamış. kurmuş. Ne var? Ha. İşte onun tamam. üzerine askerler de demişler ki peki atadık dedi. Arkasından da neydi biliyor musun? Erimin ahlaksız olduğunu biz nereden biliyoruz? Hocam neden? Yer. Ya biraz şey yok mu burada? Hani otoriteye itaat. Deneylerinden biliyoruz yani. Bana onlar dedi ben yaptım. Benim ne suçum tamam, var? Ben söyleneni hayır, yaptım kafası değil mi? Kadar, burada hayır. Tam tersi burada çok demokratik bir yaklaşım var. Bile ne soruyor? Bu benim, bu benim konum değil diyor. Tamam. Onu evet. ya, bilenlere soruyorum. Ha, bilenler bunu tavsiye ediyor. Şair Kaya dedi ki bu adamı dedi biz bu mevkiye atadıktan sonra zırt fırt işine müdahale etmek yakışık Hı, Tamam Bakın ya bu Tam demokratik bir davranış. Yani diyor ki biz bunu atadık ne demektir bu? İşte güveniyoruz buna. Kendi atadıkları bir adam değil aslında. Üniversite istemiş adam. E ondan sonra üniversiteler başladılar feryat etmeye. İşte Burhan biraz önce söylediği gibi Bilkent'i kenti kuracağım diye Türkiye'deki bütün üniversiteleri öldürdü bana. Bir felaketti yani. Arkasından Mehmet Sağlam geldi. Aman Rabbi bütün FETÖ'cüler bilmem neler Bursa alıp gittiler. Bunları durduran Kemal Gürüz'dü. Bunları durdurabilmek için tabii Kemal Gürüz bir sürü e, yani Zecri iş yaptı. Kapa kuvvete dayanan iş yaptı. Bu bir sürü adamı sinirlendirdi. Ahmet Necdet e, Sezer de geldi. Kemal'in yok başkallığını uzatmadı. Bak büyük bir hata bu. Türkiye'de bu işler genellikle biraz önce Burak'ın da e, hangini söylediğiniz bilmiyorum e, adama bağlı. Hı. yani başına kim gelecek? Bir adamın iki dudağın arasında. E, bu olur mu be kardeşim? Evet. Yani adam değişince her şeyin bu kadar. Sizin anlattığınızda da öyle. O geldi bu oldu, bu geldi bu oldu. Evet. Yani birazcık mesela şey hatırlıyorum hocam. Bizim... ODTÜ'de okudum ben, ODTÜ'de havacılık uzay topluluğumuz vardı. Simülasyon dersleri orada vermeye başlamıştım. Şimdi orada ilk defa ben bunu getirdikten sonra birkaç sene yaptık bunu, 2-3 sene yaptık. Sonra arkadaşlar dediler ki, He, onların kendi genel kurulları var toplulukların, yani bağımsız. Öğrenciler aktif üyelere göre genel kurul yapıyor, başkan seçiyor, denetleme kurulu seçiyor. Ve her sene sonunda biz giderdik de bakalım disiplin kurulu, denetleme kurulu neler bulmuş, başkanlar neleri doğru yapmış falan izlerdik böyle bu... İngiltere parlamentosu gibi bir şey oluyordu. Güzel oluyordu. Şimdi orada bir gün şey dediler ya bunlar zaten oluyor. Ama ya bir gün sen gidersen mezun olup ya da öteki bizim başkan değişir de hiç salın havacılığı bilmeyen biri olursa ne yaparız? Ve şunu yaptılar hocam. Tüzüğümüzü yazalım dediler. Tüzüğe bunu koydular. Şimdi ben gittikten sonra da mesela orada diyor ki Havacılık uzay topluluğu, salın havacılık eğitimleri düzenler. Bitti. Yani çok ufacık mikro bir örnek tabii ki bu. Bunu her yere dağıtamayız ama Peki düzenliyor mu? Düzenliyor ara ara. Ya yani ben yokum ama benden senin sonra başka, başka birini. devam ediyor bu? Benimki gibi olmuyor tabii. Ha? Ha. Neden o, işte ama, onu onu bak, çözemiyoruz? Işte, neden biliyor musun? Tüzüğe bir bilmem yazmakla olmaz bu iş. Hmm, gelenek doğru. lazım. Kurum geleneği, kurum Aynen. kültürü lazım. Ha, bakın Türkiye'de kim gelirse gelsin o gelenek devam etmek. Bakın ordu da vardı. Şimdi orada canla okudular. Orduda da kalmadı. Şu anda Türkiye'de bir kurumda bu hala var. O da ne kadar sürecek Allah bilir. İstanbul Anladım. Teknik, Anladım. Teknik Anladım. Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi. Ha. Neden var diyeceksiniz? Hani bu çok bilinçli va hayır böyle bir şey değil. Çünkü çok eski. Yani 1773 yani, kurulmuş. Evet. Kesintisiz geliyor. Bu bir neden. İkinci neden bu askeri okul olarak kurulmuş. 1909'a kadar da yönetim genellikle askerlerimdi. Dolayısıyla belli bir disiplin gelmiş. Ondan sonra 1909'dan sonra akıllı çocuğun gideceği üniversite yok Türkiye'de başka. Ama şu an çok ilginç mesela bir şey söyleyeceğim. Ben istiyorum ki ben öldüğümde bu kanal devam etsin, bilgileri bunu yapsın. Biz böyle şu an 20-25 kişi çalışıyoruz, 20-25 kişi. Cenazeler bilim geleneği. Bu nasıl bir şey olabilir ya? Yani. Kelenek yok. Yani senin bu kanalı yürütebilmen için bir çevre olması lazım, seyircinin olması lazım, kanal ortadan kalktı mı seyircinin feveran etmesi lazım. Öyle bir şey ya. yok Türkiye'de. Aynen ben, öyle. Şu an şey düşünüyorum, olarak, bugün şu yapalım. var, yarın bu var, yarın seçim var, izlenmeyebilir. Yani ne kadar kötü bir şey. İnsanlar keşke şunu izlese, burada on bin, 20 bin kişi olsa ama şu an izleyen sayısı belki bin, belki yaklaşık Biz bindir de muhtemelen. Bir bu Her bile iyi vermek aslında. Vermek. Ben sana bir örnek vereyim Burak, ben karar verdim, işte Türkiye'ye döneceğim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde insan Kettin'in asistanı oldu. Benim sevgili arkadaşım Yücel Yılmaz ki kendisi o zaman İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Yücel beni evine davet etti, akşam yemeğini. Ee, dedi ki bak dedi, şimdi dedi, sen gelmeye karar vermişsin, dedi. evet dedi. O zaman dedi, şunu dedi, kabul et dedi. Türkiye'de dedi, standart yoktur. Hmm. Sakın dedi yani ben çok iyiyim, öyleyim öyleyim Ulan hani benim yerime adam koymazlar, koyamazlar. Sakın bunu düşünme. Seni dedi kovarlar dedi. Alakasız bir adam oraya getirirler. Kimse de gocunmaz. Aynen öyle sıkıntı Buna hazırsan dedi geldi. Bakın bu var ya altın bir tavsiyeydi. Ve bunu bildiği için İhsan Ket'in ve yine İTÜ'nün büyük hocalarından Erdoğan Şuhubi, ben herkisini de lisedeyken tanıdıydım. Dediler ki sakın başka bir yere gitme, İTÜ'ye geldim. Başka o yer, yer seni dedi, yaşatmazlar dediler. Bak bak leva bak. Yaşatmazlar. Yaşatmazlar dediler yani Yani mesela hocam ben Yozgat'tayım, Yozgat doğumuyum. Siz de Yozgat Bozgak Üniversitesi'ne teklif gelseydi gider miydiniz oraya? Tabii ki gitmez. Hiçbir gitmezdim abi ben. Bak teknik üniversitedeki bu adamları tanıdım. Teknik üniversitenin nasıl çalıştığına baktım. Bak Nüşet Dalfes'in çahane bir lafı var. Diyor ki bu teknik üniversitenin diyor ileriye dönük ne plana ne programı hiç öyle bir şey yok. Bir kere diyor teknik üniversite zaten bizim anladığımız gibi bir üniversite Burası diyor bağımsız mühendislik okulları konfederasyonu. Çok iyi. O Aa, yüzden. O rahatlık diyor, sizi zaten özgür bürüküyor ve isminiz gerekiyor. üniversiteyi götüren diyor, gelerek diyor. Aynen öyle. Aynen Böyle planlanmış. Hiç öyle bir şey yok Şimdi ben bir örnek vereyim size. Bizim iki tane öğrencimiz geldi. Benden arazi dersi alıyorlar. Yani kızların büyük talihsizliği bizim fakülteler birbirinden bağımsız olduğu için. <gülüyor> hep topografya dersi almaları lazım. Onu inşaat veriyor. Onun da arazisi var jeolojik harita almaları lazım. Bu da maden fakültesi veriyor. Onun da arazisi var. Şimdi bunların her ikisi de mecburi ders arkadaşlar. İkisinin arazisi aynı tarihe düşüyor. İyi mi? Üst üste. Şimdi çocuk ya birini ya tekini almak zorunda. Geldi bu kızlar ağlaşıyorlar. Ya dediler işte bizim şeyimiz uzayabilir ee, üniversitemiz uzayabilir istemiyoruz da bilmem ne ama yani kızların intibası yapacak bir şey yok yani programda bu böyle durun ya dedim ne ağlaşıyorsunuz İnşaat fakültesi dekanını ya dedim böyle böyle bir sorun var dekan bana dedi ki Celal dedi 15 dakika sonra beni ara dedi ben dedi haritacılık bölümüyle bir konuşayım dedi. hakikaten 15 dakika sonra aradım ya dedi biz şöyle bir şey keşfettik dedi biz bir gün fedakarlık edersek, sen de bir gün fedakarlık edersen bu iş halloluyordu. Dedim hemen. Kızlar da önümde ha bunlar olurken. Dedim gördünüz mü? Dedim ne bürokrasi Hiçbir şey yok. İki tane hocam biz karar verdik bitti. Olay yok. Hocam bu işte e, bu sizin dediğinizi anlayacak, inisiyatif alabilecek ve bu şekilde düşünecek yöneticiler yani. Bürokrasinin i̇şte bu elemanlarının bunlar olması Cevdet, lazım. Cevdet, bu yöneticiler sırtlarında muazzam bir gelenek yükü hissediyorlar. Evet. Şimdi bak ben 1982'de yani 81 Eylül'ünde başladım işin İTÜ'de. İşte 37 senedir hocasıyım İTÜ'de. Kaç tane rektör gördüm? Hı hı. Bunlar çok değişik karakterde, çok değişik bilimsel konumlarda insanlardı. Fakat kardeşim bunların ee, üniversiteye yaptıkları muamele, bana yaptıkları muamele hiç değişmedi. Çünkü bu kurumsal gelenek var. Bu kurumsal gelenek insanları korkutuyor. Bazı şeyleri yapamıyoruz. Bunun kötü tarafları da var İTÜ'de. Mesela İTÜ kendi adamını harcamaz. Ulan hıyanın biri profesör olmuş. Hayır harcamaz. Hmm. <gülüyor> Belli belli bir tarafı da var. Evet.